Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro original yayınlarının hazırladığı tyt Geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusundaki kenar kenar kenar benzerliği testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de ABC üçgeni verilmiş ve kenarlar 4-6-8 verilmiş. Verilenlere göre ABC üçgeni aşağıdaki üçgenlerden hangilerine benzerdir diye sorulmuş. Şimdi 4-6-8 burada da kenarlar verilmiş. 4-6-8 ve kenarları küçükten birye doğru burada da yazalım. 6 9 12 hepsinde aynı oran varsa bu iki üçgen benzerdir bu 2/3 Bu da 2/3 bu da 2/, bölü 3, bu da 2 bölü 3 Evet 2/ bölü 3 çıktı hepsindeki oran benzer mi benzer sonra ömürüne bakalım 4 6 8 2 3 4 2 3 4 oranladığın zaman hepsini hepsindeki oran 2 mi Evet 2 Dolayısıyla 2de benzerdir üçüncüye bakalım 4 6 8 6 8 12 oranladığın zaman 2/3/3 2, bölü 3, 2 bölü 3, bu 2/3 mü 2/ bölü 3 değil bu yani Hepsindeki oran 2/3 değil. Dolayısıyla bu kenar kenar kenardan benzer değildir. Hepsindeki oran bu 4/6 bölü 6/8'e bölü eşit değil arkadaşlar. Ondan dolayı benzer değil. Şuna bakalım. 4 6 8 4 6 8 ve kenarlar 10 15 ve 20. Oranladığım zaman hepsindeki oran 2/5 mi? Evet, 2/5 geliyor galiba. 2/5 yaptı. O zaman bu da doğru oldu. O zaman 1 2 ve 4 cevabımız oldu arkadaşlar. Üçüncüsü olmadığı benzer olarak arkadaşlar. Tamam. Kenar kenar kenarı bu şekilde buluyoruz. Evet geldik örnek ki Örnek de uzunlukları 10, 15 ve 20 cm olan mavi, yeşil, kırmızı renkli 3 çubuk ile aşağıdaki ABC üçgen oluşturulmuştur. Mavi, yeşil ve kırmızı renkli çubuklar sırasıyla 1, 9 ve 8 cm kısaltılırsa. Maviyi 1 kısalttım. Kenar ne yaptı? 9 mu yaptı? Evet. Sonra öbürünü 9 kısalttım. Yeşili. Yeşili 9 kısaltınca kaç yapıyor arkadaşlar burası? 6 yapıyor. Sonra öbürü de 8 kız 12. Şimdi bunun kenarları kaç? 10, 15 ve 20 küçükten biye doğru. Öbürünün kenarları kaç? 6, 9 ve 12. Hepsini taraftara oranlarsam hocam bunun oranı 5/3, bunun oranı da 5/3, bunun oranı da 4'e bölsen 5/3 geliyor. Hepsindeki oran 5/3 yaptı. Birincisi benzer mi oldu? Evet, benzer bir üçgen elde ettik. Ondan sonra öbürüne bakalım. Öbüründe de mavi, yeşil ve kırmızı renkli çubuklar sırasıyla mavi 2 Azalttım öbürünü yeşili de 11 azalttım 11 azaltırsam şurası 4 yapıyor öbüründe 14 santimetre kısaltırsam 6 yani bu sefer neye bakacağım arkadaşlar 10 15 ve 20 kenarın şunla bu benzer mi kenarlar 4 6 ve 8 oranladığım zaman 5 5 bölü 2 oranladığım zaman 5 bölü 2 oranladığım zaman 5 bölü 2 mi geliyor evet hepsindeki oran 5 bölü 2 dolayısıyla 2 de doğru oldu üçüncüye bakalım Mavi yeşil ve kırmızı renkli çubuklar sırasıyla 4, 6, 4 kısalttığım zaman 6, e, 3 kısalttığım zaman yeşili 12, öbüründe 16 kısalttığım zaman 4. Yani bu sefer e, 10, 15 ve 20 ile 4, 6, 12, 4, 6 ve 12 kıyaslayacağım. Oranladığım zaman 5 bölü 2, 3'e böldüğüm zaman oranladığım zaman 5 bölü 2, Şu, şunu da eşit, e, bunu oranladığım zaman 4'e böldüğüm zaman 5 4'e böldüğüm zaman 3. Buna eşit değil. Buradaki oran eşit değil. Dolayısıyla buna benzer olmadı. Her ikisindeki üçündeki oranın da aynı olması lazım benzer olabilmesi için. Dolayısıyla ikincisi doğru mu yanlış? Yani cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu arkadaşlar. 3. soruya geldik. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi baktığımız zaman iki üçgende kenarlar verilmiş. Evet, bir üçgenin 2 üç, 3 4 kenarları var. Öbür üçgende 4 6 ve 8 kenarları var. Taraf tarafa oranladığımda hepsindeki oran 1/2. Hepsindeki oran 1 bölü 2 olduğundan bu üçgen benzerdir. Açılarla ilgili bu sohbet isteniyor bizden muhabbet isteniyor bizden. Ee, arkadaşlar iki üçgende kenar kenar kenar bulduysan orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. 2'yi görenle 4'ü gören açı eşit. 2'yi gören açıyla 4'ü gören açı eşit. Sonra 3'ü görenle 6'yı gören. 3'ü görenle 6'yı gören eşit. Sonra 4'ü görenle de 8'i gören açı birbirine eşit. B açısı ile C açısı eşit mi? B ile C açısı eşit. Doğru A açısıyla B açısı eşit mi? A açısıyla B açısı eşit mi? Eşit, doğru. D açısıyla D açısı eşit mi? Evet. Şuradaki D ile buradaki D açısı da eşit. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı? 1-2-3 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız 1-2-3 oldu. E böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani temel orantı yaramında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.